Selam ben Sultanoğlu İyi ve güzel insanların kanalı Kanalımıza hoşgeldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayız Bu videomuzda motorlu tırpanın çalışmasından bahsedeceğiz Beğeneceğinizi umuyorum Ben sözü uzatmadan Ehan Usta'ya bırakıyorum Buyurun başlayalım Selamünaleyküm arkadaşlar Yine Yeni bir videoyla karşınızdayız Bugün motorlu tırpan nasıl çalıştırılır Çalıştırırken nelere dikkat etmemiz gerekir Öncesinde ve sonrasında Onlar hakkında bilgi vermek Bilgi vermeye çalışacağız bu benzin bidonumuz arkadaşlar içinden çıkmıştı. Biz e, daha iyi görün diye buraya ben işaretledim. Kamera görsün diye Tabi tabi. Burada yok normalde işaret. Normalde bu aşağı seviye benzin. Şu aradaki küçük yerde iki zamanlı 2T motosikletli yani. Ayarlanışını da gösterelim. Bidonumuzu düz bir yere koyuyoruz. Hafif çevireyim mi abi Olur mi? gözüküyor. Hı. Bir üzerinde işaret var da biz siyah boyadık oraya ki kamera alsın diye. Normalde çıplak gözle artık da görebiliniyor zaten. Alt seviyeye kadar benzin dolduruyoruz. Seviyemiz tamam abi. Gördüğünüz gibi 2T. İki, iki, i̇ki zamanlı motor yağı. Motor 2. kadar kadardı yağımızı koyuyoruz. Evet. E. Evet. Bunu kapattık, kaldırdık. kapağını güzelce kapatıp karıştırıyoruz. Kapımızın kapağı açtık. Depomuzun kapağı düzelteyim. Seyircimiz çok dikkatli böyle şeyler duyarıyor. Teşekkür ederim. Özellikle benzin'e koyduğumuz ya iki zamanlı yağ olmalı. Özellikle belirtiyorum. Başka yağ kullanmayalım. Bir de kapak ölçüleri falan diye soranlar olmuş. Mümkün olduğu kadar kapakları ölçü olarak kullanmayalım. Bu işinden çıkan bidonu kullanmak her zaman daha yararlı daha olacak. Daha avantajlı yahut da eğer ölçüleri varsa 1 litreye 40 gram 50 gram olacak şekilde ayarlanabilir. Çünkü kapakların bu ebatları farklı olduğu için Kapak boyu diyorsun Heh, abicim, olmuyor. şu iki kapak şundan olabilir. Olabilir diyorum, bir kapak kurtarabilir. Kapak deyince şimdi herkes bu kapağı kullanmaz. Kola kapağını da kullanabilir. Bundan evet. daha büyük bir kapak da kullanabilir. Öyleyse yani kendi firmanın verdiği ölçüyü kullanmak. Şurada görüyor musun abi? Karbüratörümüzün pompası var. Evet. Görüyor musun, değil mi? Evet. Yani orada şimdi pompalayacağım. Ben oradan ne, ne yapıyor demesinler. Buradan ben, yakıt ortamından benzinimizin geldiğini gördük. Ondan sonra ciklemizi yukarı kaldırıyoruz. Yukarı kaldırdıktan sonra Çalıştırma düğmesinden bir konumda getiriyoruz. Burada da şunu da belirteyim. Bu tedikte avuç içi mandalı var. Bu mandala basmadan öndeki tedik çalışmaz. Gördüğün gibi abi. falan kaldırdık. Şimdi bunu arkadaşlar yaparken ayağımızı destek alıp üstten bastırıyoruz. Birkaç tane diğer matkaplar gibi. duyunca çalıştırırız diyecektim ama motor çalıştı benzinli tam kullandığımız için. Bazen yağ fazla koyuyorlar. Çalışmıyor. Ciklerimizi çalıştıktan sonra indirdik. Şimdi bazı bilgileri de vereceğiz demiştik. Çalıştırdıktan sonra bir daha cikliye çekmemize gerek yok. Motor sicekken çalışır. Burada çalıştırdıktan sonra kullanmadan önce muhakkak ve muhakkak bir defo rülantıda çalıştıralım. İlk kurulumdan hemen sonra. İlk kurulumda hepsi için geçerli. Bu, motor, bu tarz iki zamanlı motorlar için. Bir defo boşta rülantıda çalıştıralım. Ondan sonra kullanmaya başlayabiliriz. Kullandıktan sonra da yarım saatte bir böyle 10 dakika 15 dakika dinlendirirsek daha verimli olur. Her Zaten depo bitiminde. Soğutma, hava soğutması yüksek olduğu için çok şey yapmaz bu motorlar etkilemez ama yine de o şekilde kullanılırsa daha yorulur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda motorlu tırpanın çalışmasından bahsettik. Beğendiğinizi umuyorum. Kanalımıza abone olun. Like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu. Ve şu anda makinemizin bitmiş halini gösteriyorum. Montajı bitmiş halini.